Ee, hocam ben yakınen de biliyorum gerçekten muhteşem bir evliliğiniz var. Allah bağışlasın. İki tane de çok güzel çocuklarınız var. Ee, bu koşturmacada 25 sene bir evlilik sürdürmek saygı, bunu soracağım aslında. Saygıyı nasıl koruyabiliyorsunuz hala şu noktada? Şimdi saygıyı niye koruyoruz? İnsan sevgilisine torpil geçmeli. Başka bir adam hakaret ettiğinde ona yumruk indirenden tut, silah çekenden tut, öldürenden tut. Allah muhafaza. Bu benim karım. Demek ki bir gazı var. Demek ki bir sıkıntısı var. Demek ki çok sabretmiş. Demek ki belki çok fedakarlık yaptı. Ya yani Kısaca burada bir sorun var. Ama bir kısmı benden kaynaklanır. Ama dış çevreden kaynaklanır. Bir yerden kaynaklanıyor. Ben kâşip gibi onu bulup, dedektif gibi sorunu takip edip karımı ciyaklatan Karınımı, karımı üzen karımı saygısızlığa sebep sebebiyet veren nedeni bataklığı kurtuyorum. Çok güzel hocam. Keşke Tabii, herkes sizin gibi davranabilse. orada bir sıkıntı var. O ölçüsüz kızmış olabilir. O ölçüsüz boş vermiş olabilir. O ölçüsüz bağırmış olabilir. Ben neden olduğuna bakıyorum. Ama şu burada seyircilerime şunu tavsiye ediyorum. Bir kişi öfkeleniyorsa, saygısızlık yapıyorsa mümkünse yapmasın. Ama o noktaya gelmeden önce alarm vermek lazım ve hesapları önceden hızla çözmek lazım. Yapıcı davranmak lazım. Yıkıcı, öldürücü, kan davalı gibi hareket etmemek lazım. Çoğunlukla sokakta bire bizi çarpsa hemen ne diyoruz? Pardon dese tamam diyoruz, sıkıntı yok. Ama karımız veya kocamız bir yanlış yaptığında dikkat etsene öküz plan diyoruz. Evet, evet. Çok affedersin bunlar çok... Ağır tabirler. Yani hem bir yatağa giriyorsun, hem bir yuva kuruyorsun, hem 25 yıl birbirinize emek veriyorsunuz, ondan sonra öküz diyorsunuz. Bu olacak bir şey değil. O yüzden e, karı koca birbirini çantada keklik gibi görmemeli. Her gün yeniden ama yeniden e, tabiri caizse ta oluyor, hı hı. gönlünü alıyor, sevgili yapıyor gibi. Yani bazı gençler işte... ...manita yapıyoruz derler, manitayı yaparlar... ...ama sevgililik için, sözlülük, nişanlılık için emek vermezler. Öyle yok üç kuruşa beş köfte. Hiçbir kızın gönlünü e, hiçbir emek vermeden göremezsiniz. E, onun kalbini kazanamazsınız. Sanal alemden iki çiçek, üç böcek göndererek... ...karnınızda, sevgilinizde gönlünü e, çalamazsınız. O yüzden erkeklerin her gün nasıl işe gidiyorlarsa... Kadınlarımız çoğunluğu artık çalışmaya başladılar. Nasıl işe gidiyorlarsa o yüzden aşk okuluna, ilişki okuluna, e, karı koca birbirlerinin gönüllerini almaya, aile üyeleri birbirlerinin gönüllerini fethetmeye devam. Her gün nasıl üç öğün yemek yiyorsak, üç öğün gönül alma, üç öğün saygı, sevgiyi gösterme, üç öğün e, kendim için neler yapabilirim diye düşünürken, Üç öğün sevgilim için, eşim için, çocuklarım için ne yapabilirim diye düşünmek lazım. Belki bir iki öğünde akrabalarım, işte geldiğimiz kök aileler, komşular, insanlık için neler yapılabilir diye düşünmek lazım. Zaten karı kocanın, aile üyelerinin birbirine verdiği emek insanlık için de büyük keşif. İlla yeniden telefonu bulmaya gerek yok, yeniden işte icatlar yapmaya gerek yok Belki bunlar yapılabilir Yapanları alkışlıyorum Ama inanın şu Birer karakol Birer toplumun en küçük yapı taşı olan Aile içi ortamdaki huzur var ya Topluma yapabileceğiniz En büyük iyilik En büyük güzellik Çünkü neden biliyor musunuz O evde huzur olmasa Gürültüler çıkacak e Negatif enerjiler yükselecek e Ne olacak dolu ve sanık olarak yan dairelere gidecek. Siz şimdi suratsız çıksanız sokağa, başka bir kişiyi hiç tolere etmeseniz, suratsız davransanız, hatta kapıcıyı azarlasanız, temizlikçiye küfür etseniz ne olacak? O birikmiş gaz başka kişilere. O gün 1 milyon kişiyi mutsuz ettiniz. Bakın. Halbuki kendiniz de mutlu ve barışık çıksaydınız, gülümseseydiniz birçok 1 milyon kişiyi mutlu edebilirdiniz aslında domino etkisiyle, kelebek etkisiyle. O yüzden nasıl ki kelebekler bir günlük ömürlerinde devamlı yaşayacakmış gibi rengarenk hayat yaşıyorlar. Ve o gün ölecekmiş gibi de nazik, saygılı, sevgili ve ölçülü, dengeli yaşıyorlar. Bizim de bugün son günümüz olabilir diye sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, Cömertçe vermek lazım. Ama önce kendimize ve sevdiklerimize. Önce beraber yaşadığımız çekirdek aileye. Ben...